Я же рамляды. Мама, сани, давай. Дворошке aldınız? Doğru sulu. Benimki de gelmedi. 1. 4 10. 10. Siz de. Totam. Herkes de. Herkes de. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılından bu tarafa ülkemizde birçok hizmetlerde bulundu. Bizler bunlara şahidiz. Sizler bunlara şahitsiniz metin davasını, kendi davası bildi, omuzlarını aldı. Sadece bizim davamız değil, Filistin'deki, Arakan'daki, Libya'daki tüm mazlumların dünyadaki yükselen sesi oldu. Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden, Birleşmiş Milletler liderlerine dünya bestem büyüktür diyebilen tek lider oldu. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'na bakıyoruz. O da Birleşmiş Milletler kürsüsündeki Avrupalı efendilerine 14 Mayıs'ta sev kendini sevimli gösterme gayreti içerisinde. 14 Mayıs'ta milletimiz gereken cevabı Kılıçdaroğlu'nu ve etrafındakileri verecektir. Değerli dostlar, devlet yönetmek tecrübeli bir ekip ister. Her şeyden önce güçlü bir lider ister, liyakat ister, adalet ister. Duruş ister. Allah'a şükür, olsun liderimizde ve AK kadrolarda bunların hepsi mevcut. Kemal Kılıçdaroğlu'na bakıyoruz. Daha yedili masaya bile idare edemezken, Türkiye'yi nasıl idare edecek arkadaşlar? Mümkün müdür? Bir de değerli dostlar, seçimlerde siyasi partilerin söylemleri, hedefleri, vizyonları vardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan içinde bulunduğumuz yüzyılı Türkiye yüzyılı vizyonu altında birleştirdi. Bundan daha büyük bir hedef var mıdır? Muhalefet Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine bakıyoruz. Seçim vaatlerine bakıyoruz. Selahattin Demirtaş'ı selbest bırakmak, Abdullah Öcalan'ı selbest bırakmak, Osman Kavala'yı selbest bırakmak. <Gülüyor> Bunlardan başka hiçbir vaadi yok değerli dostlar. Bunlara gereken cevabı verecek miyiz? Evet. Allah razı olsun. İşte başkan işte işte işte Sağ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı şahsım adına söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'yla kıyaslamak Cumhurbaşkanımıza karşı büyük bir zuldur. Bence büyük bir adaletsizliktir. Yani Cumhurbaşkanımız Bir dünya lideri Gereken cevabı sizler vereceksiniz zaten evet. 14 Mayıs'ta Sandığa gittiğimizde Bu söylediğim hususları unutmayalım 14 Mayıs'ta sadece kendimiz için değil Çocuklarımız için Hatta onlardan sonraki nesilleri etkileyecek bir karar vereceğiz Türk milleti ferasa sahibidir Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı Tekrardan Cumhurbaşkanı yapacağız. Uşak'tan da üç tane vekili AK Parti'den göndereceğiz. Cumhurbaşkanımız her konuşmanın sonunda ne diyor? Bir olacağız, iri olacağız, biri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Evet arkadaşlar şimdi kısa bir video çalışmamız var. Ekranda eee gözüküyor mu? Bir hep beraber izleyebilir miyiz? Sosyal Spor Bakanlığı kurumun kim vardı? Kardeşler oldu. Maaşları ödeyemediğini terk diyor. Bir kafta bulunmuş. Maktan eder duruyor. Sağlık Bakanlığı'na alın diye yalvarıyorum demişti. Saat Tam 6.5 mi kalktı. Bir şans daha da varsa bize bizim malımızla bak. Banka biraz birisini görsün hasta olunmayalım. Hoş bir görüntü değil. Hastanemize bir maalesef. Rica bir şey bir Genel Başkan olarak seçildiğim zamanda kendime göre bir hedef koydu ki bu yalakalarız yakalamaz o ayrı bir şey. Seçim şey, ben değil yani bütün gün için pardon söyleyerek bu işini bir göremedik diyecek. Çünkü yani başarısız oldu. Bunda Kocadaşam düşüncem yok. Partinin, başkanı... Cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Birlik İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu ortak aday ama partisinin ayrılmayacak. işine son vermişiz. Namus sözü veriyorum ve veriyorum. Namus sözü vermişlerdi. Ben, ben hiçbir şey kokutuyorum, maso okutacağım. Öğrencilerin için toplu taşıma olacak. Öğrenci için Bu traktör yani diye, olsun, diye, diye, be, veren, traktörü, dönüşüm projesinde aylardır verdiğimiz mücadelelerle ihaleler ertelendi. Doğrudur konusunda faydamız oldu. Yani ürünü çıkarmak noktasında. <gülüyor> Kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyununla bunların deklere girmesi gerekir. HDP 11 maddeli tarif belgesi yınladı. Gözler üzerindeki rejimler kaldırılmasını istiyor. Bir kürdistan geçiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve CHP ve HDP bayraklarıyla donu alanı selamladı. Dilek İmamoğlu zafer işareti yaptı. Kalabalıkta İmamoğlu çiftine Senoya özgürlük sloganıyla yanıt verdi. Suriye'de elde edilen statü Türkiye'de de elde edilecekti. Yerel yönetim etim şartları var. Bunların olduğu gibi kavrayılmasın. Yalan yönetim özellikli şartını mutlaka getireceğiz. E, SDP'nin başarı Sayın Hoca ünlü CD projedir. Preliks oradan olarak görebiliriz. PDF'e bak anlamı türetebiliriz. Memmet dedirdim. Çok değerli milletvekillerimiz, kıymetli merkesince başkanım, gençlik kolları başkanımız, kadın kolları başkanımız, mahalle başkanlarımız, kıymetli belediye meclis üyelerimiz ve çok değerli Fevzi Çakmak ve Atatürk Mahallemizin sakinleri hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bundan yaklaşık 4 yıl öncesinde, 2019'daki 31 Mart seçimleri öncesinde ve... 24 Haziran 2018'de yaklaşık 5 sene önce yine bu meydanda sizlerle birlikte aynı coşkuyu ve aynı heyecanı yaşamıştık. Bugün görüyorum ki o günkü aynı heyecan, aynı sevinç, mutluluk ve coşku yine bu meydanda var. Bu da demek ki 14 Mayıs'ta yeni bir zafer bizleri bekliyor. Şimdi daha hayırlı olsun inşallah. İşte, işte şeyi izlediniz. Sizler de izlediniz. Ekranlarda. Gerçekten karşımızda artık sadece bir iktidar mücadelesi yapan değil, sadece bu ülkeye yönetmeye talip olan değil, gerçekten de bu konuyu bir... Ölüm kolum meselesi haline getirmiş olan Yeter gelecek Tayyip Erdoğan Gitsin de gerekirse bu ülkeyi Sotmaktan en ufak tereddüt etmeyen Bir grupla karşı karşıyayız Şeker buna müsaade edecek mi arkadaşlar Buna hiçbirimiz müsaade etmeyeceğiz Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Bundan önce olduğu gibi 10 kere yenildiğinde Çıkmışsın yenmiş Çıkmışsın yenmiş dedi Bir kez daha sandığa gömleği bu adam inancımız sonsuz. Allah izniyle vatanını, milletini seven, bayrağını seven, ezanını seven uçak halkı buna müsaade etmeyecektir inşallah. Biz de 2019'dan bugüne kadar şehrimizi daha da güzelleştirmek için gayretli çaba içerisinde olduk. Bütün olumsuzluklara rağmen, pandemiye rağmen. Rusya, Ukrayna savaşı gibi bütün dünyayı etkisi altına alan büyük bir krize rağmen ve son olarak da 6 Şubat'ta 11 de, e, ilimizi etkileyen, 13 milyonu insanımızı etkileyen büyük deprem felaketine rağmen şehrimize hizmet etmek için büyük bir çaba ve gayret sarf ettik. 31 Mart seçimleri öncesinde yine bu meydanda sözünü vermiş olduğumuz Şeker evleri, pazar yerimizin kapatılmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İnşallah kurban bayramından önce gereksiz vatandaşlarımız, gerekse de esnaflarımız çok daha güzel, güneşten, yazın, soğuktan, kışın korunacakları pazar yerimiz hazır olmuş olacak. Şimdiden hayırlı olsun inşallah diyorum. Yetmez dedik, biz bu mahallenin çocuğuyuz dedik ve yine sözünü vermiş olduğumuz Sağlık ocağımız ve mahalle konağımızın da birinci etabı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde inşaatımız tekrar başlıyor ve sene sonuna kadar inşallah yeni sağlık ocağımız ve mahalle konağımızı da Tezli Çatmak Mahallemizde, Atatürk Mahallemizde şeker evleri halkımızın kullanımımıza sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun inşallah diyorum. Yine yetmez dedik. Yine yetmez dedik, özellikle de şeker evleri mahallemiz başta olmak üzere uşağımızdaki gençlerimizin güzel bir şekilde spor yapabilmesi için, en güzel tesislerden yararlanabilmesi için Alper Gün Bayram Okulumuzun hem karşısında hemen az de bir yarı olimpik, Yüzme havuzumuzu, bir kapalı halı sahamızı, basketbol, voleybol ve tenis kortumuzla birlikte sosyal tesisimizin yapımını tamamladık. Nasıl olursa pazartesi gününden itibaren de vatandaşlarımızın kullanımını açıyoruz. Hayırlı olsun inşallah diyorum. Biz uşağa sevdalıyız, ülkemize sevdalıyız, cumhurbaşkanımıza sevdalıyız. Allah'ın izniyle. Gayret sizlerin desteğiyle bu ülke işte yüzyıldır bizleri gerçekten de bir cenderin içerisine kapattıkları bu memleketimizi 2023 yılında ikinci yüzyılında Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir dünya lideri hale getirmek için. 14 Haziran 14 Mayıs'ta hepinizden güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'ye milletvekili adaylarımızı onu destekleme için desteklerinizi bekliyoruz. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diyorum Allah var etsin inşallah. Sayın il başkanı. Sayın milletvekili adaylarım, Merkez İlçe Başkanım, Gençlik Başkanım Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli Fevzi Çakmak ve Atatürk Mahallemizin kıymetli sakinleri hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Biz de bu dönem, 28. dönem milletvekilleri, adayları arasında sizler için, ülkem için, milletim için var gücümle çalışmak üzere aday olan kardeşlerinizden bir tanesiyim. 14 Mayıs seçimleri, ha, gittiğimiz yerde bir daha bir daha anlatmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bize diyor ki, hafızası. Ha, hafızayı beşer nisyanla maluldur, Unutmaya meyiledir. Biz de bir daha bir daha anlatıyoruz. Işte 14 Mayıs seçimleri de acaba eski Türkiye'ye mi döneceğiz? Yoksa Türkiye yüzyıla hedefini koyan yeniden büyük ve güçlü Türkiye idealini taşıyan AK Parti iktidarı ile Recep Tayyip Erdoğan'la yolumuza devam edip etmeyeceğimizin seçim olacak kıymetli kardeşlerim. 14 Mayıs seçimi biz inanıyoruz ki milletimiz için, ülkemiz için, evlatlarımızın aydınlık geleceği için Türkiye yüzyılı yolunda biz inşallah beraberce kenetleneceğiz sizlerle birlikte. O altılı masay hatta yedili oldu daha sonra on bire çıktı sayıları. Az önce bizatihi de dinledik zaten kendilerini. Hepimiz de görüyoruz aslında. Dünden bugüne bu kişilerin kimlerle kol kola yürüdüğünü bunların hedefinin ve gayesinin ülke değil de ülke batarsa bastın ama Recep Tayyip Erdoğan'ı öyle bir hırsa ürün değil ki bu hırsla terör örgütleriyle beraber aynı Marsa'ya oturup onlarla pazarlık içine girdiğini görüyoruz. Allah bu kesime hiçbir zaman fırsat vermemiştir, vermeyecektir de inşallah. Bu kesim çıktı tek bir vaadi vardı o altılı yedili masanın. Ben çok iyi hatırlıyorum. Dediler ki güçlendirilmiş parlamenter sistem. Şimdi ne oldu? Şimdi ondan vazgeçtiler. Şimdi diyorlar ki acaba Cumhurbaşkanı yardımcısı kim olacak? Pazarlığına girdiler. Oysa Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğinde demiştik ki biz artık demiştik bu millet Cumhurbaşkanı'nı da bizim vatandaşımız seçsin. Neden bizim seçtiğimiz milletvekilleri bizi yönetecek, idare edecek Cumhurbaşkanı'nı seçiyoruz demiştik. 2017'de yaptığımız anayasa değişikliği de biz artık Cumhurbaşkanı da bir halk olarak kendi oyu seçip iktidara getirebiliyoruz. İşte çünkü milletine güvenen, inanan bir lider var. Başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider. Sizlerin feransetiyle, inancıyla biz inanıyoruz 14 Mayıs'ta biz tekrar Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yolumuza devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyoruz. Allah için seviyoruz. Sizlere var gücümüzü bu için içinde çalışmak için elimizden geleni yapacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Evet, kıymetli dostlar. Eyvallah, eyvallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun ablam sizden. Allah razı olsun sizden. Atatürk mahallemizin, Tövzi Çakmak mahallemizin kıymetli sakinleri. Bugün bizleri burada coşkuyla karşıladığınız için, bu güzel e, topluluğu burada oluşturduğunuz için öncelikle hepinize Allah razı olsun. Şöyle kendinize bir güçlü bir alkış yapın inşallah. Bizler sandıklarda oylar sayılırken, şöyle Fevzi Çakmak Mahallemizin, Atatürk Mahallemizin oyları gelsin de gümbür gümbür şöyle bir neşe edelim dedik bundan önceki seçimlerde. 2018 seçimlerinde, 2019 seçimlerinde sizlerin sandıklar geldikçe bizim e, merkezimize, seçim koordinasyon merkezimize, Bizim yüzlerimizde güller açıyordu. Allah'ın izniyle 14 Mayıs tarihinde de inşallah çok güçlü bir şekilde Föyşi Çakmak Mahallesi, Atatürk Mahallesi gereği yapacak ve Atatürkçülük adına, başka başka şeyler adına bu millete ihanet edenlere gerekli dersi verecektir Allah'ın izniyle. En ufak tercihimiz yok. Eyvallah gençler. Allah razı olsun. Bizler AK Parti kadroları, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola çıktığında bundan 21 yıl önce artık Türkiye'de her hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişti Cumhurbaşkanımız. Elhamdülillah 21 yıllık, 22 yıllık sürecin sonunda hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını hem Türkiye'deki küşer odaklarına hem de dünyanın şehir Allah'ın Allah hamdolsun ispat ettik. Bunun bir tane mimarı var. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkasında canıyla, malıyla, bütün ruhuyla duran Türk milleti Uşaklılar ve sizersiniz değerli dostlarım. Şimdi 14 Mayıs'ta 14 Mayıs'ta tarihi bir dönemeci hep beraber yaşayacağız. Bütün dünyanın gözü Türkiye'de yapılacak seçimler seçimlerde Moskova'da Türkiye izleniyor. Washington'da 14 Mayıs bekleniyor. Londra'da, Paris'te Türkiye'de 14 Mayıs'ta ne olacak diye merakla bekliyorlar. Biz şimdiden oradaki merkezlere haber verelim. Müjde verelim. 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan yeniden başkan olacak Allah'ın izniyle. Recep Tayyip Erdoğan! millet, 600 yıllık, geçmişe sahip kadim bir medeniyetin evlatlarıdır bu milletin evlatları. Bu milletin evlatları kendisine dünyanın hocalarından, şeyh parmak sallanmasını asla kabul etmedi. Malazgirt'te kabul etmedi. İstanbul'da kabul etmedi. Çanakkale'de kabul etmedi. 14 Mayıs'ta bize sallanan parmakları kıracağız Allah'ın izniyle. Bizim mücadelemiz şu anda Türkiye'de yapılan mücadele sadece bir siyaset mücadelesi değil, Türkiye'de yapılan mücadele sadece bir seçim mücadelesi değil, bir parti mücadelesi de değil. Kimin kiminle hareket ettiğini, kimin kiminle beraber iş tuttuğunu bu millet gayet iyi biliyor. Az önce kardeşlerimiz burada güzel bir video hazırlamışlar. Kimler kimlerle beraber kıymet dostlar. Kemal Kılıçdaroğlu Uşa geliyor. Vatan bayrak kırmızı çizgimizdir diyor. Başka şehirlerimize gittiğinde de Selahattin Demirtaş özgürlük istiyorsanız benim yanımda duracaksınız diyor. <Gülüyor> Selahattin Demirtaş kim? Selahattin Demirtaş kim? Sizlere ve bu millete meydan okuyarak, sizlere ve bu millete meydan okuyarak başka Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen adam. <Gülüyor> Biz bu arama fırsat verir miyiz dostlar? Fırsat verir miyiz? güçlü, bütün dünya duysun. Fırsat verir Allah'ın izniyle fırsat vermeyeceğiz. Bütün şehir odaklarına güçlü bir cevap vereceğiz Allah'ın izniyle. 14 Mayıs'ta Uşak'tan Ankara'ya, Uşak'tan Recep Tayyip Erdoğan'a çok güçlü bir selam göndereceğiz. Gönderdiğimiz bu selam, Washington'dan ses getirecek Allah'ın izniyle. Gönderdiğimiz bu selam, bu milletin kötülüğünü isteyenlerin, bu milletin şerrini isteyenlerin peşan olmasına sebebiyet verecek Allah'ın izniyle. İşte onun için mücadelemiz kıymetli değerli dostlar. Onun için bizler son bir hafta kaldı. Bir haftada bizler milletvekili milletvekilli adayları olarak parti teşkilatımız, mahalledeki dostlarımız, her birimizin olduğu alan bir mücadele alanı. Bu mücadele alanını bir hafta boyunca boş bırakmayacağız. Hepimiz olduğumuz alanlarda, hepimiz görüştüğümüz her kardeşimizle, buralarda konuştuğumuz gerçekleri, televizyonlarda izlediğimiz gerçekleri paylaşacağız ve milletimize gerçekleri göstereceğiz. Son söz olarak şunu söylerken, bizler... Öyle bir milletin evlatlarıyız ki bize parmak sallayanlar Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlerin sözlerini duyunca bayrağı sarılı tabutlarıyla cennete gönderdiğimiz şehitlerimizin arkasından boncuk boncuk gözyaşı döken yavruları yetimleri gözümüzün önüne geliyor. Bizler onlar özgürlük isteyince Gözümüzün önüne Aybükö öğretmen geliyor. Biz ne Aybükö öğretmeni unutacağız, ne toprağa verdiğimiz şehitlerimizi unutacağız, ne de onlardan bize emanet kalan yetimlerini unutacağız Allah'ın izniyle. Unutmayacağız onları. Ve unutmayacağız. Şimdi buradan şimdi buradan Beyaz Saray'da yeryüzündeki zulüm düzenini ayakta tutmaya çalışan, kapitalist sömürü düzenini ayakta tutmak için mücadele eden Joe Biden'ın, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Joe Biden ne dedi? Türkiye'de muhalefette birleşerek, muhalefete yardım ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz dedi. Buna fırsat vermeyeceğiz. Buna fırsat vermeyeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacağız. Irademize sahip çıkacağız. Bu Türkiye'yi, Joe Biden, Washington, Paris, Londra değil, Uşak, Ankara, Kütahya, Denizli, Konya'ya Allah'ın izniyle. Şimdi bütün dünyadaki şer güçleri güçlerine şuradan şeker parkımızdan, Atatürk mahallemizden, Fethiye Mahallemizden şöyle güçlü bir görselle selam gönderelim. Biz burada izleyelim. Şimdi. Kıymet dostlarım, hepinizin telefonlarını şöyle ışıklarını açmanızı istiyorum. Arkadaşlardan da şöyle şuradan bir fotoğraf alın şu meydandan. Bu meydanı bir görsünler. Bu meydanın gücünü bir görsünler. Bu meydan ne demek istiyor anlasınlar. 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmak için bu meydan ne diyor? Dünyanın bütün işleri güçleri görsün. Bize parmak sallayan, Başkan Epo'nun heykelini dikmek istiyoruz diyen Selahattin Demirtaş ve Kemal Kılıçdaroğlu ve görsün, Atatürk Mahallesi, Fevzi Şakmak Mahallesi kararını verdi, Recep Tayyip Erdoğan dedi. Allah zaferimizi şimdiden mübarek etsin, hayırlı yayılıyorsun değerli dostlarım. Böyle bayraklarınızla beraber güçlü bir şekilde bütün şeref atlarına buradan selam gönderiyoruz. Göreceksiniz zafer Allah'ın izniyle inananlarım olacaktır. Toplantımız hayırlara besiliyorsun diyorum. Hepinizi saygı, ya saygı, saygı, muhabbet ve hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun kıymetli dostlarım. AK Parti İl Teşkilatı ve Milletvekili adayı Fahrettin Turul ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakır'ın katılımlarıyla Şeker Evleri Halkı ile buluştuğumuz mitingdeyiz. Neler söyleyeceksiniz Sayın Vekil adayım? Milletimiz söyledi söylenecekleri. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Zafer AK Partidir, Zafer Recep Tayyip Erdoğan'ındır. Çok Uçuk... teşekkür ediyoruz. Yanımızda Aday Hilal Sabancı da bizlerle birlikte neler söyleyeceksiniz? Bir miting gerçekleştirdiniz. Yapmış olduğumuz mitinglerin tamamı bize gösterir ki 14 Mayıs inşallah bizim zafer yılımız olacak. Bu millet çok ferasetli, inançlı, arif bir millet. İnşallah 14 Mayıs'ın gecesini de zafer yılımız olarak kutlayacağımıza hiç şüphemiz yok. Ve 14 Mayıs'ı kazandığımızda bilin ki yeniden büyük ve güçlü Türkiye'nin ilk adımını atmış olacağız. Türkiye 100 yılının başlangıcı olmuş çok olacak inşallah. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.